şekil yapan adam. Şimdi nerede? Mezarın altında. Sıra ması. Remzi. al 7 şöyle bir bakarız değil mi? <gülüyor> Onlarda sıra gelecek. sıra gelecek. <gülüyor> evet. Şimdi şunun mezarn üstünü kapatalım değil mi? bir gül dikelim. <gülüyor> Sıra sizde remzli masun. O mezara sizi de gömeceğim oğlum. Sıranız geliyor. <gülüyor> Sıra. Şöyle bir gidelim. Evet doğru. Kapat kapıyı Tamam As Dedi ya Telefon çaldı Off Kim bu ya Alo Merhabalar Hırsızla mi görüşüyorum la? Evet ben hırsız İyi günler hırsız değil Sizle Remzi ile Remzi Baba hakkında konuşmak istiyorum Konu Neden Remzi Baba çünkü ikimiz de ondan nefret ediyoruz. İçimizde o adama düşmanız. Her neyse. Sizde özel bir şey konuşacağım. Ee, bu şehrin çıkışında bir tane depo gibi bir yer var. He böyle küçük bir tane. Böyle depo gibi bir yer. Evet. Oraya saat 15. Hatta dur. Yarın gelin siz. Yarın saat... 15'te ve 5 Kasım'da bu küçük depoya oraya gelelim. Tamam, geliriz. Bizim bir sıkıntı yok kardeş. Tamamdır. O zaman e, telefonu kapatayım ben. Gelince konuşuruz zaten. Tamam? iyi günler. iyi günler. Allah Allah kim lan bu? neyse limzi ile alakalıymış Belki işime gelir şöyle gireyim eve yatacağım abicim ya ben uykum var şöyle bir yarına kadar yatayım bir iyi dirilendirmiş oluruz şöyle <Gülüyor> Gidelim. Galiba o arıyor. Alo efendim. Bey, ne zaman geliyorsunuz? Şimdi geliyorum. Tamam. Lan bütün herkes hep burada buluşuyor ya. Allah Allah, gariplik var. Buraya bir tane şöyle masa falan atalım böyle büyük mü masa? Orada herkes toplasın yani. Çağrınma yeni anasını satayım. Motorla mı gitsem ya? Yok yok şimdi benzin yakar. Boş boşuna benzine para vermeyelim. Zaten benzinin parası almış başını gidiyor kardeşim. Neyse ya neyse. Ben ne kadar kendi kendime konuşsam da nasıl olsa da benzin fiyatları böyle olacak. Yani kendi kendime konuşman ne anlamı var. Neyse kapat konuyu İyi günler. İyi günler. Geçin şuraya. Tamam geçiyorum. Elimle ne konuşmak istediniz? Merhabalar. Ben Polhas Karayer'den. Sen kimsin? O gıdayla Remzi zamanında bana yanlış yapmıştı. Bana yardım eder misin? Etmezsem ne olur? Şehri görüyor musun bu şehrini? Senin bu şehrini PAAA pa, Uçururum ben sen kimin şehrinde kimi tehdit ediyorsun Ulan bura benim şehrim la. Haklısın Senin şehrinde Sana racun kesiyorum Ama eğer birbirimiz güçlerimizi birleştirirsek O zaman Remzi'yi indirebiliriz. Remzi'yi indirmek ikimizin de işine gelecek Yanlış hatırlamıyorsan troll diye bir arkadaşını öldüğünü Evet de sen nereden biliyorsun bunu? Hmm ben bilirim ben ben. Merak etme bana güvenebilirsin. Tamam. E ee, ne diyorsunuz? Anlaşma kabul oldu mu? Anlaşıldı var. Tanıştığıma memnun oldum.